Allah seni ziyaret Her geldi güzel <gülüyor> ayrıldım ben şeyim hangi ayrıldım Aşağıya mı gitsem? Tamam iş aydını kaldır bari Kaldırma daha güzel Hadi, hadi. silahı ver şu Abi vermiyor vermiyo vermiyo durma ama bakma ver diyor ne yapıyorsan yapıyorsan silah sen vermem tamam, tabanca ver bari silah yok ya tabanca verdi ya sen geri gideceğim burası benim Ankara Orada salonda üç numar olmuş değil bir, bir tavan tek tabanca zaman iyidir ön kapı da bu ne yapacağım buradan mı adamlar mı sıkacaksın ah bir sıkatçı bekle buraya gelecek şimdi onu vuracağım hayo içeri gittiyi yine ne sana geliyorum sana geliyorum sana ne alı Sen lootlamaya şey yapıyosun Bir sikintim yere atladı Oha o kadar camiye götürdün sen. Bak ya. Mk-14 ne Aynen mk ano beş ano beş ano beş evvah alan nerede alan güzel yerde. Vallahi mini buldum da miniyle Uziyle be ne yapacağız? Çok para kaldı. Aa 42 oldu. Awesome. Teslod eder. TikTok Twix Kazı 98 mi minimum alsın? Ne? Vardı, kazı 98. Ha? Marked location. Dur geçiyorum şu metne, kazı 98'e indireceğim onları. Sakin o, dayan. Geldim geldim geldim. <gülüyor> Geçtim <gülüyor> Nerede dört var? Ben yerim güzel. Geldim şimdi <gülüyor> neresi? Ben? Kim nerede hani? Orada var mı? Seni orada sıkıyorlar hani. O baya git bomba falan salla bomba yokmu abi sende bomba salla lan lan lan <gülüyor> hayvan erik mod diyor oradan salla ölecektim nasıl sıkıyo be Bay. Awesome. Ha? Adam var mı içeride? Geliyorum. Yo. Alırız. Ben şunu AKM'yi alayım bottan. Arzu saz ekistenli. Hey geldi. Teyze ne? Yani. Çalamadım. <gülüyor> ben şöyle hee ah. yani valla çıkma çıkma çıkma çıkma iki kişilerde kaçmazsın bak oh, seni orada sana mı söylüyorlar <gülüyor> abi aldım bir kişi son bir kişi <gülüyor> Allah Allah nerede bunlar geldim indim Gel beni vur orada göreyim onları. Kancayı mı? Nerede info? Ha oradadır da durtma doğruya bakıyor da. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Hack'ledi be. Hangisine ataca? Yok, yok. İşte bana Onlar ne yapıyor banas kalıyorlar benim boyum. M4. Mermim var mı bende? 50 tane mermim varmış. Uf. Onları yatırmadım ben. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Oh ha nasıl bak bak adam bak. Yok abi adam bak ya normal oynamadı ha yani ayımayın bu oyun bak ne yaptı ya öyle. Bize kız aldın hadi. Sadece röntgen bir duvar resmi derdim ona. Ne olacak ya? Nereye gidiyorum? Maalesef. Ya gel yanıma gel boş ver ya. Bak buraya tadamış. Gitsen çok uzak bir. Tamam, orayı iyi ama. Hayallerimizi, Hayallerimizi satmadık. Haydi. Baş şimdi oyunun sesi bana hiç gelmiyor abi. Ses mesasam yani. Gel gel buraya. diyorsun yani. miş var Allah'a mahiyet evet ölmüş. Seksek boş verir. Şuraya gideceğim de adam olmasın ha postum Yurdmasa oynayabiliyor mu? Oha adam kancayı aldı. Vallahi iki ikide bir açıyorum da gıcırtı geliyor ses yok. O yüzden kapatıyorum hemen. Ha kapat abi ses kısalım. Adam galiba var. Benim burada. birşey yok lanet olsun adp ya ben 2 saattir boşuna atmış git toplamıyorum iyi aldım 3x de verdi 3x'i istemediğim zamanlar veriyor elinde hep veriyor istemediğimde veriyor de vermiyor işte Dediğimizde de istemek istemek istiyorum istemek istememiz lazım. Bundan sonra istediğim de inşallah müsaade edince vermez diyeceğim. O adam burada lutfan mı? <gülüyor> ya de bir an yere gidip geliyorum ben. Vallahi adam adam dayo. Chat'e şunu gidiyorum. Burayı terk. Et. Burayı terk edelim şimdi. Şunu lemez. Ama ben senininki ben cam basa ki onlar bana geliyor. Üf di Onlar çıkmış ya onlar ana gidiyorlar. Ya. ya şu ilerde fişek atmışlar da. Beni burada. O kısmını da buldum he Mep. Alırım efendim. O Tamam. Şimdi ben de her türlü durum var. İse yeter ki iste. Yanına gel. İyi, iyi odayı. Ben de oynayacağım adamlara doğru ya. Bir beşte alayım bu oyundan olacak. geldim yo otu vur tarayı vurmaz ya sen vurmuşsun onu çün Online la la la am Murat ödün sana hadi tekrar tiktok tviks yoktu burada ben direkt